Bir başka yanma tepkimesiyle karşı karşıyayız. Bu sefer etilen yerine etan kullanıyoruz. C2H6 olarak gösterilen etanın her molekülünde 2 karbon ve 6 hidrojen atomu vardır. Evet, burada etan gazı gaz halindeki oksijen molekülü ile bir tepkimeye giriyor. Yani yanıyor da diyebiliriz. Ve ortaya karbondioksit gazı ve sıvı halde su çıkıyor. Daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi bu kimyasal denklem denk değil. Nasıl mı anladım? Bakın sol tarafta iki karbon sağdaysa bir tane var. Sol tarafta altı hidrojen varken sağ tarafta iki tane var. Son olarak sol tarafta iki tane oksijen varken sağ tarafta iki artı bir, üç tane var. Evet, gördüğünüz gibi hiçbiri denk değil. Etilen örneğinde olduğu gibi, birden çok kompleks molekülün tepkimesinde, kendi başına molekül olan elementi sona bırakmak en iyisidir. Neden? Çünkü eğer oksijen atomlarının sayısını eşitleyemediyseniz, sadece bunu değiştirerek, yani karbonlara ve hidrojenlere dokunmadan, denklemi denk hale getirebilirsiniz. Bunun için önce karbon ve hidrojenlerle ilgileneceğim. Bu durum tabii ki de oksijenleri etkileyecek ama buradaki oksijen molekülü o son dokunuşu yapmama yardımcı olacak. Evet, etilen örneğinde karbonla başlamıştık. Bu sefer de hidrojenle başlayalım. Burada 6 tane hidrojen atomu var. Sağ tarafta ise 2 tane eğer burada da 6 tane hidrojen atomu olmasını istiyorsam, ki istiyorum, bunu 3 ile çarparım. Artık 3 tane su molekülüne ve molekül başına 2 tane hidrojen atomu olduğu için de 6 tane hidrojen atomuna sahibim. Harika! Şimdi sıra karbonda. Unutmayın, oksijeni sona saklıyorum. Sol tarafta 2 tane karbon atomu var. Peki sağ tarafta? sadece bir tane. Ama ben bunu kolaylıkla 2 yapabilirim. Bir karbondioksit molekülü yerine, Eğer 2 karbondioksit molekülüm olursa, karbon atomlarının sayısı da eşitlenmiş olur. 2 karbon ve 2 karbon. Süper gidiyoruz. Ve şimdi sıra oksijene geldi. Sol tarafta 2 tane oksijen var. Sağ tarafta, bir bakalım, 2 kere 2, 4, artı 3 su molekülündeki 3 oksijen atomu toplam 7 oksijen atomu eder. Sağda 7, solda 2. Ne yapalım? 2'yi 7 yapmak için kaçla çarpmalıyız? 3,5 Burada 2 varsa ve bunu bir sayı ile çarpıp 7 elde etmek istiyorsak o sayının 3 virgül 5 olması gerekir. Ve böylece sol tarafta da 7 tane oksijen atomum oldu. Ama yine daha önceki videolardan hatırlayacağınız üzere biz buçuklu molekülleri sevmiyoruz. 3 virgül 5 molekül diye bir şeyden bahsedemeyiz. Moleküllerin her zaman, tam olmaları gerekir. Peki bunu nasıl sağlarız? Yani buradaki buçuklu sayılardan nasıl kurtuluruz? <gülüyor> Çok kolay, her şeyi 2 ile çarparak. Bu 2 olacak, bu 7, bu 4 ve bu da 6. Hadi yapalım. Önce tepkimeyi yazıyorum. Etan artı oksijen molekülü yanıyor ve ortaya karbondioksit gazı ve su çıkıyor. Şimdi 2 ile çarpalım. Burada 1 vardı. Şimdi 2 olacak. Burada 3,5 vardı. 7 oldu. 2 kere 2, 4 eder. Yaptığım şey cebir derslerine çok benziyor öyle değil mi? Kat sayıların hepsini aynı sayı ile çarpıyorum. Ve 3 çarpı 2 de 6. İşte bu kadar. Denklem burada da denkte ama buçuklu bir molekül sayısı vardı. Buçuklu molekül sayısını tam sayıya çevirmek için her şeyi 2 ile çarptık. Ve işte oldu. <gülüyor> Artık çok mutluyuz öyle değil mi? Bitti. Hoşçakalın.